Abi nereye baksam aynı hikayeler, masal gibi aynı sözler. Neyin kafasındalar bilmiyorum ama sanki tek bir masadan çıkıyor cümleler. Oğlum zaten kafam aynı bavul gibi olmuş. kolektif Yani topluyorsun. Sonra tatile çıkıyorsun. Kafka misali. Sonra hiçbirini okumadan geri geliyorsun. Değil mi? Ne no, abi? Son dönem dergilerinden bahsediyor ya. Yedi kıtanın kapağı gibi olanlar var yani. Kapak derken abi, Cins misin oğlum sen? kafa nereden? Nerede derken abi? Neden tuhaf konuşuyorsun oğlum sen ya? <gülüyor> Derin tarihin sabit fikrine boğulmuş gibisin. Dikkat et uyarıyorum sen. <gülüyor> evet. Yüzüme bilmiyorum ki abi. <gülüyor> Arkadaş muayyel bir izdam yaşıyor. Modern bir acının sızıntısını yaşıyor. Bence yedi iklimin birikimini düşüyor. Yani dergah gibi olmuş arkadaş. Ne olmuş abi? Okumak için yaşanmaz Berat. Yaşamak için okunur. Yola çıkıyoruz. Oh be, Allah'a şükürler olsun Bir mantıklı bir şey söyledi. Hep söylüyorum. Bin defa da söylesen yapacak şey değil sokağa çıkmamız lazım sokağa çıkmamız lazım bir kahve içedik ya daha